Var. Son iki yıldır hayatımda ne var? Aşk, sevgi, mutluluk, huzur. Esra var. Ben burada istediğimi söylerim. Edit diye bir şey var. Kesip atarsın. Başına koy bunları, komik olur. Ben Esra. Ben Eylem. Eylem Planı Podcast'la... Niye sustun? Hoş geldiniz izleyiciler. Ben çok mutsuzum Esra. Ama hoş geldin demedik insanlara da. Ama çok mutsuzum o nedenle Neden? demedik. Üç bölüm laf attık. Ay evet. Defalarca videoda laf söyledim. Hepsinde haksızmışım. Doğru. Ne diyorsun bu konuda? Mehmet Erdem'ciğim canım bir tanem. Pandaların pandası canım canım arkadaşım. güzelliğim benim. <gülüyor> Genç kızların sevgilisi. Evet şimdi ne olduğunu bir anlatalım insanlara. Özür Mehmet ediyorsam. Erdem. <gülüyor> Dur bir anlatalım. Öncelikle e, birkaç bölüm, eğer tüm bölümleri dinlediyseniz işte Mehmet Erdem dinliyorsa öyle yapsın, dinliyorsa böyle yapsın dedik. Şimdi benim de aslında %100 biz suçlu değiliz. Şimdi önce bir background'u da anlatayım. Yani değdi zaman ertülü boş ver. Sen söyle de. Apple altyapısı birkaç gün geriden gönderiyor verileri ve istatistikleri. Neredeyse bir hafta kadar geç. Yani 3-4 günü bulabiliyor. Biz de işte ilk bölümü dinlediyse Mehmet Erdem işte şunu yazsın, bunu yazsın demiştik. Sonra evet. biz onu dedikten... Üç gün sonra mı, dört gün sonra mı ne? ikinci ve üçüncü bölümü kaydettik. O sırada bu yorumlar düşmemişti. İki üç günde ben bakmadım. Sonra bir baktım. Biz lafları sok sen, sok sen, sok. Mehmet Erdem daha ilk bölümde yorum yazmış. Ve de yorum yapmayacak mısın Acı, konuşmaya Acılarımla konuşmayarak şey, mücadele ediyorum. Bir de şey demiş. Acaba ön yargılar üzerine bir bölüm mü yapsanız demiş sanırım. Yapıyoruz. Sanırım evet. Mehmet Erdem'e özrümüzü dilemek için bugün ön yargılar üzerine bir bölüm yapacağız. Konuya da böyle giriş yapma kararı aldık. Biz ön yargılı insanlardık. önce biz... aldık bu arada. Ön biz... yargı nedir? Sen ama bak kayda girince gerçekten yükseldim. Birazcık gideceğim seni çok az. Beni uzaklaştıramazsın direkt... direkt... <gülüyor> mikrofondan. Ben burada ciddi bir şey konuşuyorum. Mehmet Erdem'cimden özür dilemek dışında ki Şervan ismini vermiştik. Şervan hala ses yok Şervan'dan. Bu hafta birini daha ekleyeceğim. Kim bilmiyorum. Kime, kimin bizim desteklemesini isteyip tam olamıyoruz. Podcast için mi? Evet. Hazal. Hazal kesin dinliyor. Videolara yazıyor da Hazal podcast'te bilmiyor. de yaz. Hazal'la iddiaya girmiyor bu konuda. Canım arkadaşım. Bebeğim hazır. o benim, çiçeğim. Neyse evet biraz ön yargılar üstüne konuşalım. Ön yargıda bir insan mısın? Ön yargılar üstüne konuşmuşken Hazal da çok iyi bir isim <gülüyor> oldu bizim için. Evet ben niye kaşındım ki bu konuda. Eğlenme hayatında yargısı. Ama yüzde yüz ben mi suçluyum? Evet. Tamam hadi bunu da sen anlat. Demin hep ben konuştum. Şimdi Azal benim işte en uzun yıllardır yakın arkadaşım olan tek isim falan olabilir. Ben daha tanımıyorum. Böyle anlatılıyor bana. Biliyorsunuz ki haftada bana. bir yakın arkadaş listem değişir. Bilmiyorsanız da şu an öğrenmiş oldunuz. Neyse Azal benim çok uzun süredir. Çok yakın arkadaşım falan. İşte Eylemle de böyle bir yıl falan olmuş muydu? Nazal Biz başlayalım mı? Olmuştu herhalde. İşte 7-8 ayken falan işte artık hani Hazal yakın arkadaşım. Şöyle canım sıkılıyor Hazal'a gidiyorum. Hazal'la konuştum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Artık Hazal'la tanışman lazım falan diye tanıttığım bir insan Hazal. Neyse, Bana Eylem, böyle anlatıldı. Neyse Eylem Hazal'la tanıştı o gün. O günde Hazal'ın birazcık canı sıkkındı bazı şeylere. Ama tabii ben ilk kez konuşuyorum bilmiyorum. Neyse tanıştılar falan. Eylem masada hiçbir şey demiyor falan. Kalktık şey dedi. Yani dedi evet eğlenceli bir kız ama dedi. Neden ama şimdi yakın masada... arkadaşınsın anlamadım dedi. Masada geçen diyalogları anlatmayacağım mısın? Şimdi ben Kızın niye öyle. <gülüyor> Hayır bir tane cümlesini söyleyebiliriz bence. Bundan sonra kısa erkeklerle olmaz dedi. Ya da şey babamdan daha az para kazananla olmaz <gülüyor> dedi. Tabii ki alt metninde çok şey var da. Tabii ki var ama ben nereden bileyim ilk defa tanışıyorum. Seninle tanışma hikayemizde de var böyle benzer şeyler de onu başka bir bölümde anlatırız. Neyse. İşte, bu da bende birazcık e, ters yaptı. Yani bir şey demedim orada da böyle yani böyle yorumlar yapan bir kızla Esra'nın ne işi var gibi oldum. Yorum yapmadım dediği şey dedi neden yakın arkadaşsın anlamadım F falan yaptı böyle. Neyse ben Azal'la buluşuyorum. Azal geliyor falan. Eylem hep böyle mırın kırında. Neyse benim artık dedim bu ikisini artık düzeltmem lazım dedim yani kavgalı değiller ama. ikisi de çok sevdiğim iki insan ve yani iyi anlaşacaklarından çok eminim. Tatil organize ettim bunun için. Bir İnanılmaz tatil. bir risk. Tatilde tanıştınız azarlayık. Ha ama ondan sonra bir kere daha görüştük. Oğlum önemli değil ki görüşmen. O görüşmede bir fikrin değişmedi. Evet. Aradaki tamam tatilde de detayları siliyorum şu an. Yani insanlar bizi bütün sonra derse ki bana dünyanın to gaz ve toz bulutundan başlama diye. İşte öğrenmene alışamamışım. <gülüyor> Yazıklar olsun. Neyse buralar sil yani insanlara yazık. Özgürce anlatamayacaksam sen anlattın. Hadi anlat. Sonra Tatil tatile ayarladın. gittik. Tatilde azal tabii. Ben nasıl kabul ettim acaba o tatili? Ya sen işte sen böyle bir insansın işte. Bir sağdasın bir soldasın. Sen var ya hep 180 derece dönüştesin hayatta. 180 derece kuralı videosu var izleyin. Ne, ne alaka? Göz kırpıyorsun kimse görmüyor şu an bunu. <gülüyor> Ekrana bakıp göz kırpamaz. Neyse tatile gittik. Tatil dönüşü. Eylemin ilk söylediği şey. Hazal için kurşunun önüne atlarım. arabada. Oldu dedim bir şeyler ona. yani evet. Arabada öyle... dedim ona. Sonra da Dedim, bana demedim, şey dedi demedim. işte senin dedi evet gerçekten en yakın arkadaşın Hazal olması çok mantıklı. İşte evet gerçekten Hazal'ı iki yanında var. Hazal yani şöyle bu... Hazal benim çiçeğim böceğim. Sanırsın ki ben Hazal'ın yakın arkadaşıyım değilim o Hazal'ın yakın arkadaşı. <gülüyor> Ölüyor Hazal, Ge yani... Hazal Geygel fan club olmana gerek yoktur şu an. Gene illa soy isim vereceksin neyse. Kes kardeşim Hazal Geygel fan club ol... Pardon. <gülüyor> yani nasıl kesmemi bekliyorsun? Ama arası. yani Hazal fan club çok olmuyor. Hazal fan club üyesiymiş gibi davranamazsın bana. Çünkü okulabı ben kurdum. Tamam biz de abone olduk yani klaba. Ne yapalım? Öyleymiş. De i̇şte, çiçeğimle vakit geçirdikçe tanıdım. sevdim. Ne var bunda? Ya? Sevmese miydim? Buradan ön yargılarla ilgili çok bilgili olduğunuzu zannetmene. Peki, ne patlamana geliyorum. Bir dakika, 36 yaşındayım ya da o bu olay yaşandığında 36 yaşındaydım. Yani böyle bir patlamayı <gülüyor> ya ilk defa yaşamışımdır. Yani 3 değildir yani. Yanılma. Yanılmıştı bende. Gene yanılma. Tersine bu sefer. O konuda yanılmadık ki. Hayır sen çok seviyordun benim o arkadaşımı, yakın arkadaşımı. Seviyorum, halen de severim ama mallık yani yaptı şu an. Tamam yapacağını düşünüyor muydun böyle bir şey? Benden ee, çok sen kırıldın evet. lan. Kırıldım, sana ayıp etti çünkü. Tamam bana ayıp, bana ayıp ayıp edilir o ayrı bir şey. Sana hep ayıp edilir mi? Sana ayıp şaşırmadın Şişlerim. Şaşırmadın Şaşırdım. mı? Tamamen onunla ilgili fikirlerin büyük ölçüde değişmedi mi? Ya evet de yani... O da şöyle yani Eylem çok seviyordu tanıştığından beri çok eğlenceli ve çok... İyi bir arkadaşımız olduğunu düşünüyordu. Benle konuşmuyor şu an. sen düşünmüyor muydun şerefsiz? Ben düşünüyordum ki yakın arkadaşımdı. <gülüyor> ee, sonra benle konuşmamaya başladı. Sebebini bilmiyorum. Kendisi bana bir açıklamada bulunmadı. Sormama rağmen. Bu kadar. Bir şey de yok ekranda ekran kadar. De diyor, de diyor. Seviyorum. Ben. Sen niye ekrana bakıp göz kırpıyorsun? Benim <gülüyor> ilk izlenimler bende önemli. Yer tutar ve çoğu zaman... Niye? Saati kaç dakikadır bu? kendi hayat kaybını anlatırım ona bak. yani bu çok az yanıldım ön yargılarımda biriyle ilgili karar verince o nedenle e, böyle şey güvenirim yani istediğini bir şey söyleyebilir mi Laf sokacaksan sormazsın hayır sen soracağım sadece benim arkadaşlarım da yanılma oranının yüksek olması biraz senin dengesizliği işte ha şimdi konuşmak istediğim konuya geldik hayır <gülüyor> Son iki yıldır benim bu radarlarımda bir şaşma var. Bir sağ sol yapma, bir rahat duramama var. Sevilmek sana yaramadı e mı acaba? Son iki yıldır hayatımda ne var? Aşk, sevgi, mutluluk, huzur. Esra var. Seninle Duygusal kontak... yoğunluk insanların e, gözlem yeteneğini köreltiyor mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Nereye varmak ne istiyorsunuz? Hayır. Istiyorsun sen sen? Radarımı sen şaşırtıyorsun. Ya. Radarımı sen e, oynatıyorsun birazcık. Yani insanlar sevdiklerinin düşüncelerinden etkilenip insanlara karşı ön yargılar oluşturabilir. Evet. Ya da ön yargıları farklı etkiler e, yaşayabilir. Senle bu... Etkiler kastı nedir hocam? Sevişmekle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Hayır ben, be. Yani sonuçta ne bileyim. Şimdi ön yargı kendi kafanda yaşadığın. Kendi içinde yaşadığın bir şey. Ben mesela onunla ilgili senle konuşuyorum. Yani sen biriyle ilgili gelip bir şey söylüyorsun. Bu sefer senin yargılarını da aldığım için benim ön yargım kırılmaya başlıyor. Mesela benim düşündüğümün tam tersi bir şey söylersen hımm öyle bir şey var mıydı bu kişi acaba veya ben öyleyim zaten ben bak benim sevdiğim biri x bir insanla ilgili bir yorum yapsın. Senin radarının sik gibi olduğunu biliyoruz zaten. Nasıl ya benim gözlem yeteneğimi muazzam. Bir tutturduğum hazal işte. <gülüyor> Hayır. Benim radarım muazzam. Ben sadece insanları töler etmeyi tercih ediyorum. Ben insanların evet. ne olduklarını biliyorum. Konuya ama oradan şey yapayım. Yani işte benim öyle öyle birazcık Bozulduğu için, yana e, haksız çıktığımda oldu, haklı çıktığımda oldu. Ve suçlusu benim yani, sen normalde şahanesi konu buraya mı gelecek böyle bir anlaşma yapmasın? Evet istediğim konu konu Hayır, yok, konu şey, o, o veya bu veya senin suçlanman falan değil sadece değişiklikler olması. Evet ama zaten o bence normal, mesela ben arkadaşlarımın bir şey söyleyince de etkilenirim yani. Senin üzerinde değil mesela atıyorum, bir arkadaşım bana dedi ya yani izlen bana dedi ki işte şu çok kötü. Asla kişi demez olarak bu arada mı? etkilenmeyeyim diye. Aynen bir kişi için şu şöyle bir insan. Ha karakteri kötü. Pardon evet. ben de morali bozuk Yok. anlamında kötü. Karakteri anlamında. kötü. Ben sevdiğim bir arkadaşım ya hemen benim için kötü gitti de artıya çıkması çok zor falan. Yani Önyargı sendeymiş aslında. Oğlu sevmiyorsa sevilmeyecek bir şey. Hayır ama böyle çok fikrine güvendiğim insanlar bunu yaptığı da önemli. Ama neyse ki bu konuda sana güvenmemişim. Yanıldıkların oldu. O yüzden seni baz alamıyorum. Bir tane için kalbimi kırmam. Yo beraber kırdı. bir şey daha yanıldık. Benle hiç alakası yoktu bu sefer. Bu arada o konuda o pozitife beni sen ittin. Öyle mi? Evet sen dedim ona senin gibi bak şöyle olgun böyle olgun. ilk sen konuştun onunla. Kapatalım bu konuyu. Ne oldu? Demek tamam. ki benimle alakası yokmuş. Bizim bu ara bir şey oldu. Biz insanlar inanmayı tercih etmeye başladık. Vay sefer. arkadaş ya insanlığımız çıktıkça biz boka sardı. Ya da şöyle bir şey, biz ilişkide o kadar güven altındayız ki insanlara güvenmeyi tercih ediyoruz. Wow, wow, çak bir wow. Tane. onun için mi Akşam bu sabah? Akşam çıkar. <gülüyor> Güzel. Bir konuşmak istediğim konu buydu. Önyargılarla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Bitti mi bu konu? Neye bakar? Başta verdim? var mı daha? Bir ne? karar verecek miydik? Karar, karar vermemiz mi gerekiyordu? Karar vermemiz mi Sadece önyargı... Arkadaşlarınızı ya da çevrenizdeki insanları dilemeyin. De i̇nsanlar olduğu gibi değerlendirmeye çalışın. E, Gözünüzü tabii. kapatmayın. Birini seviyorsunuz Ama, diye salaklıklarına evet. göz ardı Ama şeyde etmeyin. Ama şey de var. Diyoruz. Bazen birini sevdiğiniz zaman mesela eylem şu an. Aslında benim asla okey olmayacağım. Bana da şu asla yapılmaz dediğim efendim ne oluyor lan dedim ne anladım? <gülüyor> ben da asla yapılmaz dediğim bir şey yapıyor olabilir ve ben bunu fark etmiyor olabilirim onunla bir ilişki içerisinde olduğum için. Evet. Bu e, ilişki bazında değil, arkadaşlarda da böyle. Zaten insanlarla aranız bozulduğunda o zaten şöyleydi dememizin sebebi de bu. Severken de görmeyiz. Yani sevmediğimizi, sevmediğimiz için görmüyoruz. Sevdiğimizi de sevdiğimiz için kötü şeylerini göremiyoruz. Evet, onlar da biraz tarafsız olmak lazım. Doğal olarak bir geriye çıkıp bir ilişkiye bakıp, ulan ben arkadaşlık da olsa bu arada, çekilip hani ne yapıyorum ya ben? Bu gerçekten nasıl bir insan? Yani illa sorun yaşamayı ya da sizin için bir merminin önüne atlamasını beklemenize gerek yok. Bunu ne zaman yapacağız peki? Bu değerlendirmeyi? Bence ara ara yapmak lazım. Direkt bir şey Ayda bir bir gün oturup <gülüyor> liste çıkartıp <falan. gülüyor> Bu ay arkadaşlarımla mı? Yok mesela biri için efor sarf ettiğinizi hissettiğinizde ya da onun için bir fedakarlık yaptığınızı hissettiğinizde ya da bir bakışıyla ona kötü davrandığınızı hissettiğinizde yani spesifik bir olay olduğunda bir çekilip ben bu insanla ne yaşıyorum acaba diye bir sormakta fayda var. De onu diyecektim mesela bir şey oldu seni biraz rahatsız etti ama tamam Esra ya şey dememek lazım yani ne o rahatsız olduğu şey gerçekten ciddi bir şey mi veya ciddi bir şeye yol açabilecek bir şey mi onu tarafsız değerlendirmek lazım dediğin gibi yaşandığı zaman. Sana katılıyorum. Gene katıldığımız bir konu olduğu için çok e, canlanmadı. Yani yapamıyoruz ama katılıyoruz. Bu da bir şeydir yani. Bunu çok yapabilen başarılı. çok insan olduğunu düşünmüyorum. E ama tabii zaten zor, kolay bir şey e, değil. Akışındayken bir şeyi, konforluyken bir şeyler. Hadi aa ben bununla yiyeyim. ama kesin bu bana bir şey yapıyordur diye düşünmek Öyle doğru yani. Hani. Ama birazcık e, düşünmek. Size yapmasa bile yakınızdaki insan yani benim yakın bir arkadaşım, başka bir arkadaşına... Bir şeyi yanlış yaptığı zaman da durup oturup şunu da düşünmek lazım. Bana da yapabilir. Evet. Yani birazcık kendimize ya bana ondan zarar gelmez. O bana bunu yapmaz ya da bana bunu yapamaz. Hani öyle insanlar da var. Ben mesela şey diyorum bana gelip bunu yapamaz. Sıçarım ağzına falan. Öyle bir ki. Yani yapıyorlar. E, hayatlarımdan çıkıyorum. Yeterli bir cevap olduğunu düşünüyorum oh. bunun. Oh. E, Kapat. Bitir. <gülüyor> Ama genel olarak e, şey olduğunu düşünüyorum yani. Hayatımızda bu her şey için böyle bu arada sadece e, ilişkilerimizde değil yani ilişkiden kastım arkadaşlık ilişkisi de sadece bunda değil. Geri çekilip bir bakmak hani ilk bölümde de konuşmuştuk bir şeyi yapmaya çalışırken öğrenmeye çalışırken ki her iletişim yeni bir öğrenim e, biraz da arada e, çıkıp o olayın içinden objektif bakmanın her ilişkiye ve işte yaşanmışa ya da o olguya etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok ciddiye sardın. Seviyorum ben ciddi konuları. Ben genelde önyargıyla değil mesela şeyle hareket ederim. Hissettiğim şeyle yani. O insanın bana bir bakışı olabilir. Söylediği bir şey. Ya da işte kötü bir Eylemleriyle yani Aynen evet yani şey değil. İşte bu ne bileyim. Suratı şöyle bu şöyledir. Ya da bu saçını şöyle savurdu öyledir gibi bir şey yok bende. Garip bir hissel bir şey var ama bu zamana kadar da kötü hissettim. Kimseyle sonradan iyi olmadım. Örneği var mı diye düşündüm. İyi hissettiğim bir sürü insanla kötü oldun ama o da normal olan zaten. E, o iyi niyetli. O benim iyi bir insan oluşumdan. Şu an konuşmuyorsam Çok sizinle suç sizindir arkadaşlar. <gülüyor> Bütün arkadaşlıklarıma baktım. Suçlu oldum. Bir tane bulamadım. O yüzden gidin e, yineyi kendi götünüze batırın. Çok kibarsın. İnşallah da dinliyorsunuzdur. Bana yaptığınız şerefsizlikleri bir bir biliyorum. <gülüyor> Yorum gelir mi acaba? Sanmam. Dinleseler aslında. de dinlemiyormuş gibi yaparlar. Benim gizli fanlarım hepsi eski arkadaşlarım. Oh. Benim bir konum daha vardı ama ne olduğunu unuttum. O konusunu utanadı. Yok, oydı aslında. Yani ne kadar doğru 6. islemen olduğu ve sadece Hazal da yanıldı. Hazal Başka ya. Hazal şaşırtır sanırım. ama. Şaşırtsın. Bir gün Hazal da gelsin bize yeni Ama hep fanlar Onun böyle ince laf sokuşları güzel oluyor. Aynen olabilir. aynen. Bir söz sokar bir bana. Tamam mı? Var mı eklemek istediğin bir şey bu Bilmem konuda? Bilmem yeterli mi bu konuşma senin için? <gülüyor> mi konuşma mı yapıyorduk? Ne izledik Tabii, ne yaptık kürsün. ona ya, geçelim mi? Ya sorma işte bana bunu sorma. Buraya girmeyelim bu hafta. Dur. Nefem? Daha çok girmek istedim. Ne i̇zledim biliyorsun. Ben girmek izliyorum ya şu an. Ooo evet müzik girsin. <gülüyor> Evet bu hafta neler izledik, neler okuduk? Aa ben hemen konuya şeyden gireyim seni rezilliklerle girmeden önce. <gülüyor> e, bu seneki 20 kitap okuma hedefimi başardım. Çak. Evet olsun. 21. kitabı okuyorum ama bitmeyecek tabii sene sonuna kadar ama olsun. Olsun başardım. gelecek sene yatırım. Peki benim bu sene çok kalın kitaplar okudum öyle zorlandım böyle zorlandım deyip e, şeye baktığımda, kataloğuma baktığımda bin sayfa daha az okumuş olmam geçen seneye göre. Ama. Sen seninle daha çok edit yapıyorsun, bir şey, işler daha iyi olsun. Biraz yoğursun, meşgulüm değil mi? Evet, biraz evet. meşgul bir adamım. Ben sana. varım hayatında, zor olsun, yani. Olsun, 20 doğrusu. kitap az mı bayağı? Be? Değil mi? İyi okuduk, iyi okuduk, fena değil. Sen sonuçta sayfa hedefi vermedin, 20 kitap dedin. 20 kitap dedin. İstersen incecik 20 kitap da okuyabilirim. Aynen, güzel bir neler okuduk, neler ettik, ayrı bir bölüm yaparız onu. Bir de işte bir Kıbrıs'a gidip geldim bir aile durumları için. Oradayken de Last Chance You basketbol versiyonunu izledim. Benim çok uzun yıllardır izlediğim. Bana zaten şey olsun bir spor takımının bir şeyin belgeseli olsun. Hayatını anlatan bir şey olsun. Hepsini izledim. All or nothinglerden tut işte bu Last Chance Yoular, onlar bunlar işte Drive to Survive hepsini izledim. Bu da yeni sezonuydu. iki günde bitirdim tabii. Yine çok iyi bir sezon. Yine tabii ki takip ettikleri takım neyse spoiler vermeyeyim. <gülüyor> 5 saniye ileri alsın izleyecek olanlar. Yine şampiyonluk kazanılamıyor. Zaten bir grupla da gitsinler, belgeseli çeksinler de istedikleri hedefe gelir şey olsun. Ee, benim gibi bunlar sevenler için güzel. 1899'a halen izleyemiyoruz. Devam ediyoruz hala zorlu. Deniyoruz. bir bölüm daha izledik. Yani bu arada dizi kötü değil. Sadece o 40 dakika bana 4 saat gibi geliyor. Senin yani... bir şeyin var. O dizi çıktı mı telefonun çıkıyor. inmiyor <gülüyor> Çok yavaş hareket ediyor. E ne var? Kötü bir şey mi? Ben, ben sana diyorum ki kitabın sonunu okurum bilmek için. Sen bana diyorsun ki ne olacak bir şey yok. <gülüyor> tamam. Başka Neyse, bir şey izledik, izledik mi? Yine Ortak. Bölüm. Ortak ya, gibi izledik gene. Ayıp olmasın diye. Şey ama daha güzel haber bir Ocak'ta Ayakşişleri geliyormuş. Allah a şükür Ayakşıları olsun. geliyor ama ben bir geçen bölümde söylediklerimin bir kısmını geri almak istiyorum. Sen gibi. Sen her bölümde karar değiştiriyorsun. Sezon komple bitin öyle konuşalım gibi. Bak ama biz o bölümü çektiğimizde 5. bölüm mü 6. bölüm mü neydi? Gerçekten o, yani %50 gidiyordu o an. 1 ile 2 leşti. 3 başyapıttı. 4-5 böyle çok iyi anları oldu ama böyle e, falandı. Son bölümler çok iyi gerçekten. İşte Gülnur Ay, neydi en son? Oyun oynadıkları. Musun? Oyun oynadıkları başyapıt yani öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, Monopoly oynadıkları. inanılmaz yönetmenliği ayrı, oyunculuk ayrı, senaryo ayrı. O da çok iyi bir bölüm. Yani sıralamayı yanlış yapmışlar gibi de. Çok kötü bölümlerle açmışlar. Ortalama bölümlerle veya iyi bölümlerle açmak lazımdı. Yaptıkları bölümün kötü olduklarını düşünseler sence başka bir senaryo yazmazlar mı bu insanlar? İsmen de zekisin ha. Varseninde de yayınlamışlar yani. Yani gene ortalama üstü bir sezona doğru gidiyor. Ee, Ama ayak işleri gerçek bütün da. beklentim ondan. 1 Ocak'ta ayak işleri. Fragmanı bile beni var ya o kadar mutlu ettik ki. Gerçek bir motivasyondu benim için. 1 <gülüyor> Ocak'ta bir de kaleidoskop geliyor. O da ilginç evet. bir deneyim olacak. Ona da bakalım. E, bir short attı zaten eylem. Biz bunu çektiğimizde dağıtmamıştı ama <gülüyor> biz bunu yayınlanana kadar Ben tam olduk. dedim ki çok zekisin, evet falan kesin. böyle. Niye söylüyorsun şimdi? Sil, Sil o kısmı istiyorsan. Ben Sileceğim tabii de. Şey istersin diye. Ee, evet, şimdi senin rezilliğine Benim gelebiliriz. Onu... Ben şey diyeyim, geçen arkadaşlarımın evine gittim. 8 saat onlarda oturmuşum. Ee, Geçenki hmm. podcast'ten sonra. Ha. <gülüyor> Ben geçenki podcast'ten sonra işte dokuzdan sonra evi terk edim. Dinlemeyenler terk için. He, şu an vakti olmayanlar için. E, hani böyle insanlar niye gidip sekiz saat bir yerde oturuyor falan. Bakışları yoksa durdursunlar. Diğerini izleyip bunu izlesinler. Yok öyle bir şey yok. Öyle kolay bir şey yok. Neyse arkadaşım şey diyor işte böyle ben gitmişim ama saat on iki demine. Yani bu arada şey telefona hiç bakmadık. Hatta Eylem'e o gün çok az mesaj atmışımdır. Bir Kıbrıs'taydım yani. zaten onun için. Ee, telefona falan hiç bakmadık ama işte 3'te kalkacağım dedim. Sonra bir şey oldu gene oturduk. Kaçta ee, kalktı? bence uzatma hikayeyi kaçta? 10 saat <gülüyor> okay. falan. Arkadaşımın işte eşi şey falan diyor bana. Esra şimdi sana bir şey, instagramdan bir şey göstereceğim ama e, podcastınıza gönderme değil falan diyor böyle gösteriyor. Öyle keyifli dakikalar oldu. Ben de bir evi işgal edebiliyormuşum. Ee, bir utanç yaşadım. Yani çok keyifli bir gündü. Geri fitberini de aldım. Arkadaşım da çok eğlenmiş ama tabii o ama podcast bugün... olması biraz komik oldu. Bugün haftada iki kere her hafta haftada bir kere yaşayabilir misin? Aynı keyfi veriyor musun? Yok mi? yani. Bir mesela düşündüm en son iki ay önce o bize bana gelmişti. O Yine zaman, zaman biz onunla oldu. uzun bir gündü. O günde bu kadar keyif almıştım. Mesela iki gün önce ya. olmuştu. İzlenmek İzlemci... için elinden gelen her şey yok. İsim yap. verince kızıyorsun. Soy isim verince kızıyorsun. Ben insanlar soy isimlerini söylemeyi seviyorum. Abi. Tamam podcast'teyiz şu an. ve Bütün evet. dünyada yayınlanan. Bütün falan. dünyada yayınlanan. Gerek. Ama on kişi. Tamam artık istersen bence uzatmadan e, ve utanmadan şu rezilliğini söyle. Ben de hafifletmesi için kendi rezilliğimi gireceğim ama. Evet. Evet kısmet solu izliyorum. Sesiz... <gülüyor> yani şöyle ama bir saniye dur. Üç saatimi harcamıyorum ona günde. Bayağı hızlandırıp. Yok be, yarım saatte Ya yani, bir yarım saatte izlemem izlediğin şeyi <gülüyor> egal etmiyor. Tamam neyse bölümü izliyorum ama ilerleterek izliyorum. Çünkü şöyle Gene Hazal canım bu bölümün adına Hazal koyacağız. Ee, Hazal çok sevdiğim için. değil mi? Bu bölümün adı Hazal. ilgili şaka ve e, taklit yaptı. Çünkü çok yetenekli, çok iyi yapıyor. Çok ben gidersin. de doğal olarak şey dedim hani izleyeyim bir iki gibi bölüm. Komik şeylerle dalga geçerim. Çok böyle ama şey ben bunları bilmediğim için Hazal böyle yapıyor. E, kendi lafları falan sanıyorum. Böyle o kadar bir de doğal ve içten yapıyor ki. Öyle zannetmedi. Hazal'la karşı yargın oluşması gene ondandı. Oradaki evet. hallerini yaptı <gülüyor> Şimdi onu yaptığı için ben de hani e, bazı cringe şeyleri seviyorum yani izleyip dalga geçmeyi severim. Neyse açtım, izledim ilk bölümü. Gene böyle birkaç yere dalga geçtim işte böyle. Aa bilmem ne saçma sapan replikleri vardı şu an hatırlamıyorum. Sonra ikinci bölüm yayınlan dedim ne, ki izleyeyim. ne diyordu konuş şey konuşmaya ilgili Ben şu kimse'nin an... arkasından konuşmam face to face okay <gülüyor> O değil dedim ama o da çok iyi Bu da var Neyse böyle şeyler var ben de mesela yaptım şu an bunu yapmak çok komik mecdio bir tane şey vardı I don't muhatap. <gülüyor> <gülüyor> Onu bilmiyorum Neyse, Neyse. Ee, Benim Ya bir de TikTok geziyorum ya orada da karşıma çıkıyor doğal olarak merak ediyorum yani diyorum ki İkinci bölüm yayınlandı. Bakayım ya ne olacak? Bir de Eylem Kıbrıs'ta falan şey de var. hani e, Acılarımı Türk e, dramasıyla <gülüyor> ve kaosuyla Asretini. bastırdım. E, ama izledim. Mesela bugün 6.30'da tekrar yayınlanacak. Tekrar izleyeceğim. Benim de yani çok üstüne gelememe sebebim benim favori dizilerimden birinin de yeni sezonu geldi. O da Too Hot To Handle. İnanılmaz bir sezon. <gülüyor> Yani İnanılmaz. o dizinin adını seks peşindeyiz falan koymalı. E öyle zaten bütün esprisi orada. Müthiş bir dizi. Müthiş yani bir ben böyle bir şey. azgınlık seviyesi görmedim. Sadece ilk sezon ilk iki bölümünü izledim. Daha da izleyemedim. İnanılmaz ee, bir yani, yani neyin şu... azgınlığı bu? Hiç mi görmediniz? Yani hiç mi olmuyor gerçekten bir iki hafta Ama onun için çağ... Ya işte onlar yalanı tabii de. Esprisi orada. Bu haftada ikimizin favorisi. Circle. Circle. Yeni İzlemeyen var. varsa kesinlikle eski sezonları izlesin, ee, biz, ikinci turu dönüyorduk biz ikinci turu dönüyorduk, arkadaşlarımıza da hep öneririz. Çünkü e, gerçekten kaliteli <gülüyor> reality kapandığı günler. Yani, <gülüyor> konuştuğum şey. Bence circle konuşulabilecek bir şey yani. çok yaratıcı bir fikir bence. <gülüyor> Yok bence de, o, ben zaten o sosyal etkinci tarafını Ayrıca gerçek seviyorum. sinemacı her şeyi izleyendir. En çok da şeyi seviyorum e, erkeklerin kadın taklidi yapıp böyle şey öyle çok iyi konuştum böyle çok iyi konuştum deyip karşı tarafta bunda bir salaklık var falan böyle hemen görürsün. mesela, mesela bu konuşulduğunda şey yapıyoruz işte Eylem senle beraber katıldım işte bizim çok güzel bir arkadaşımız var Deniz. İkimiz Deniz'e oynarız falan dedi. Deniz kuşuyorum dinliyordu dinliyor da bizi. Aynen de mesela Deniz'in e, o güzelliğini kullanıp bizim flörtözlüğümüz ben iş falan. yapar falan dedik biz. Ee, tabii Deniz'e hiçbir fikrimizi sor fikrimi sormadık. Şu an ilk bir de defa şey duyuyor e, Ama düşündük çevremizdeki en güzel ve böyle şu e, şahane kadar kim diye Deniz geldi aklımıza. Tabii onun karakteriyle giremeyiz ama. Evet çünkü onun karakteri çok naif ve tatlı, herkese güvenen cinsten olduğu için. E, biz o konuda dahi ben fettanlığımı, eylem e, şeytan tüyünü kullanırsa Deniz'in tipiyle başarabilirim. Başarabiliriz. <gülüyor> Süper. Onun dışında bir şey izledik mi? Şu Pinokyo'yu izleyelim. Deltorol'un yeni filmi geldi. Ya. Tabii. Avatar'a gideceğiz. Sinemaya. Beni evet sinemaya ya, götürür evet. Date. Seni sinemaya götüreyim. Önce öbür avatar'ı izlememiz lazım tekrar. Tamam izleriz. Date isterim. Ay taktı date. E. tamam götüreyim seni. Date, e. tamam. date isterim olsun bu bölümün adı. Aynen. <gülüyor> Süper. O zaman kapatıyorum. Kapatıyorum. Date'ten sonra da arkadaşlar yeni bir podcast çekeceğim. Date'imiz nasıl çekelim. geçti diye. <gülüyor> Okey o zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Özür dileriz Mehmet Erdem. Mehmet Erdem özür dileriz. <gülüyor> özür Mehmet Erdem seni çok seviyoruz. Senin pandaları da sevdiğinden <gülüyor> daha çok seviyoruz seni. Bye. Bye bye.